Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınlarının da TYT Geometri soru bankası kitabında, kenar kenarortay konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test 2'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. G ağırlık merkezi verilmiş, bir de dik kenarlar verilmiş. Dik kenarlar verildiği için burası 6 x 3, burası da 6 x 4. Hipotenüsü bulmalıyız. Burası da 6 x 5 mi yapar? Evet. Yani 30 yaptı. E ağırlık merkezinden buraya kadar gelmiş galibim. Ne yapacağız? Devamını getirirse eğer. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ve burada ne oluştu? Bir muhteşem işle oluştu. E 30 ya. 15-15 yapar. E burası da 15 yaptı. 15'i 3'e böldüğümüzde 5 kısa parçası, uzun parçası da 2 katından dolayı 10 çıkar. Yani birinci soru denizli çıktı. Geldik 2. Şimdi bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olmuş. O zaman bunun devamı kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Tam ağa geçmek zorunda. Çünkü köşeden gelip ağırlık merkezinden gelen bir kenar ortay olur. E, burası nedir? 2 ise burası 4'tür. A, burada ne çıktı? Hocam şurası 6. 6 6 6 yani eşit eşit eşit muhteşem şu çıktı. Dolayısıyla burada kaççı? 90 derecedir. 90 40 ve alfaya bakacak olursak alfa artı 40 bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 ya alfayı da böylelikle 50 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru balıkesir esir oldu geldik 3'e. Ağırlık merkezi verilmiş ve bunlar da birbirine eşit verilmiş. Ya bunu uzatacağım ya yeşili uzatacağım ya da kırmızıyı uzatacağım. Hangisini uzatmak mantıklı hocam? Şu kırmızıyı uzatmak daha mantıklı. Sebep çünkü şu BC uzunluğu çift çizgi. AG uzunluğunu eşit verilmiş. Eee şunlar birbirine eşit oldu. E hocam o zaman ben şuraya bir K dersem, burası da K. Toplam 2K yaptı burası da 2K oldu. Ve sonra bakacak olursak burası 2K ya ağırlık merkeziydi burası. 2'ye 1 orandan burası da K oldu yani şurası da eşit oldu. A eşit eşit eşit muhteşem şu çıktı. Alfa o zaman nedir? 90 derecedir. Üçüncü soru böylelikle Cihan çıktı. Geldik 4'e. Şimdi 9-12 verilmiş. EC uzunluğu 9. Bu ağırlık merkezi olarak verilmiş ya. Hocam 3'e böldüğümüzde kısa parçayı buluruz. Burası 3, 2 katı 6. BD'yi 12 vermiş. Hemen 3'e böl. 4 hocam burası. 4 ise burası koç, kaç oldu? 2 katından dolayı 8. 6-8, 13 kendinden 10 çıktı. Şu X garibim isteniliyor bizden. E devamını getirsem ağırlık merkezine kadar gelmiş. Hocam şu eşit, bu eşit oldu. Arnold Merkez'den geçen kenar ortaydır. E da var burada. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlüğü. Yani burası 5, burası 5, burası 5 beş oldu. 5 X de kaç olur o zaman? 10 olur. Yani dördüncü soru C han oldu. Geldik 5'e. Çevresi 18 cm olan eşkenar üçgen. Bir kenarı kaç yaptı? 6 yaptı. Biçimindeki karton parçası çekil gibi yüksekliği boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Tamam. E, karton parça yüksekliği boyunca kesilmiş. Yüksekliği boyunca kesilince ne oluyor? Tabanı iki parçaya böldü. Aynı zamanda bir eşkenar üçgen ya. 60-60-60. Burada da 30-30 çıktı. Hatta 30'un karşısı 3-60 30, karşısı da 3 3 Diye yazabiliriz bunu. Tamam. Sonra daha sonra bu iki karton parçasının köşeleri çakıştırılıp şöyle köşeleri çakıştırılmış. Arkadaşlar dik üçgenin kısa kenarı 3. Burası da 3. E, dik üçgenin diğer büyük kenarı da 3 olarak bulmuştuk. 3 3 Burası da 6, burası da 6. Şimdi benden şu AB uzunluğu isteniyor. AB'ye ait bir şey oluşturmalıyız. Burası da 90 derece. Burası da 90 derece. Şimdi buna göre üçgenlerin ağırlık merkezleri. Dik üçgenlerin ağırlık merkezleri buymuş. O zaman ağırlık merkezlerini kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hocam ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortaya düşünmeliyiz. Ya buradan ya buradan. E, tabii ki 90'dan çizmek daha mantıklı. Çünkü 90'dan çizilen kenar ortaya nedir arkadaşlar? Eşit. Eşitken muhteşem 3'den burası da eşittir. Hocam 6'ya 3 3 yaptı. 3. O zaman 3'e böldüğün zaman 1 Burası kaç yaptı? 2 Aynı mantıkta şuradan da çizersem 3, 3, umut işem 3'den 3 1 ve 2 oldu. Evet. E bu soruyu daha çözemedik. Eş yapıları kullandık burada. Eş yapıları kullandığımızda kenarları kullandığımız zaman soruyu çözemiyorsak daha ne yapmamız lazım? Bir de açı eşitliğinde şey yapmamız lazım. Hocam bu eş 30 60 90 üçgeniydi Bu da 30 60 90 üçgeni. E Şu x kenarlıktan burası 60 yapar. Burası 30 oldu. Hocam şuradaki x kenarlıktan bak 3 ise 3 ya. Burası 30 oldu. Burası da 60 oldu. Aa şurada kaç, kaç derece çıktı? 90. Yani bu bir dik üçgen. Hatta 2-2. Iki, iki, ikizkenar dik üçgen. 2-2 ise burası kaç yapar? 2 kök 2 yapar. Dolayısıyla kaçıncı soru? 5. sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. Ağırlık merkezini kullanmalıyız. Nasıl kullanmalıyız? Hocam ya bu köşeden geleceğiz ama şuradaki üçgeni şu anda kullanamıyorum. O yüzden öncelikli olarak sanki hop, şu ağırlık merkezini kullanmak daha mantıklı En azından bir üçgen falan oluşmuş oluyor. Ee, üçgen oluşmuş oluyor ama burada da güzel bir şey çıkıyor mu şu anda? Çıkmadı. O zaman öncelikli olarak bir şey yapmalı. Şu muhteşem üçlü olan kısım sanki daha etkili olacak. Evet şunu bir çizelim öncelikli olarak arkadaşlar. Ee, şurası da 4. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. 4'ü falan da kullanacağız. 20. Tamam. Neyse. Şu eşit. Şu eşit. Bu da eşit mi? Eşit. Sonra ne yapmalıyız burada? Hocam 20 90 buranın 70 olduğunu biliyoruz. ikizkenarlıktan burası da 70 çıktı. O zaman burası da 20 derece çıktı mı çıktı? Ama hala daha sonuca ulaşamadık. Bu 90'a ait bir şeyi yapmalıyım ben burada. E hocam 20 90 burası kaç yaptı? 80. a 80sa burası da 80. 20 80 daha 100. Buraya kaç kaldı? 80. Yani şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen çıktı. 80'e 80. E o zaman burası 4se burası da 4 müdür? Evet. 1'e e 2 oran var burada. 4 ise burası da 2'dir. E 6 ise burası da 6, burası da 6. Dolayısıyla x dediğimiz 12 çıktı arkadaşlar. 6. soru Denizli oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Bak ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Buradan geçen kenar ortaydır hocam. Ya da buradan geçen kenar ortaydır hocam. Şunlar da birbirine eşit. E hocam şuradaki eşitliği niye vermiş? Bak şu üçgende de ekstradan bir ağırlık merkeze çıktı mı? Karşımıza çıktı. Adam bize BC'yi vermiş. BC'ye kaç? 18. Yani 9 burası. 9 burası. E hocam 90'dan çizilen kenarortay eşit eşitken burasının da eşit olması gerekiyor. Yani burası da 9 oldu. Hocam bunun tamamı 9 ya ağırlık merkezinde kullanacağım. Burada 1'e 2 şeklinde paylaştıracağım. E, 9'u 3'e bölüyorduk. 3'e böldüğün zaman 3 burası 6 burası mı yaptı? Evet. E şimdi burası da ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Küçük üçgende. Çünkü iki kenar ortayı, kesim noktası. E burada da tamamı 3'e. 3'e böldüğün zaman kısa parçayı bulursun. Hocam burası 1 yapar. E burası 1 ise burası da kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. Bizden de isteniyor. 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Vallahi hocam kenar ortay kenar ortay var. Bak kenar ortay kenar ortay. Aklıma hemen şey geldi. Şurada bir üçgen oluştursam. Ve şuradaki üçgende bir ağırlık merkezi hikayesi çıktı mı karşımıza? Çıktı. Çünkü kenar ortaylar var karşımızda. Bak kenar ortay kenar ortay. Şurası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. E sonra... Şu 6, 8, 10 olduğunu biliyoruz. Bir de ağırlık merkezi olduğu için buradan geçen de kenar ortay olacak. A 90'dan geçen kenar ortay eşit eşitken muhteşem 3'den burası da eşit olacak. Hocam 6, 8, 10 üçgeni burası. 5 burası, 5 burası, burası da 5. Şuraya kadar BK uzunluğu kaç verilmiş? 9 verilmiş. 5'i buradaysa burası 4 olur. Bu üçgende sarı üçgende de ağırlık merkeziydi burası. Ee, ağırlık merkezi ise burası. 4 ise burası da kaç olacaktır? 4 burası da 8 olacaktır. 1'e 2 orandan dolayı. Yani 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. G noktası ağırlık merkezi ve A açısı dik olan ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt parçası yukarıdaki gibi yırtılıp iki parçaya ayrılmış ve şekilde verilen uzunluk değerleri ölçülmüştür. 2 var 5 var 7 var. Yırtılmadan önceki kısmını şöyle düşünebilirim aslında. Şöyle yırtılmadan önce şöyle bir kısım var elimizde. Ee, şuraya kadar ki ağırlık merkezi olan kısmı buraya kadar 5 verilmiş. Ağırlık merkezinin devamını getirsek ne olacak arkadaşlar? Hocam burası 2.5 olacak yani bu ağırlık magizinden geçen kenar eşit eşit hatta burası da eşit muhteşem işte 7.5 ise burası da 7.5 burası da 7.5 toplamda burayı kaç buluruz 15 buluruz evet. şimdi bana başka neler verilmiş bana başka neler verilmiş bak tamamı 15 buldum hocam bunun tamamı 15 ya buraya kaç kaldı o zaman 13 kaldı tamam. şimdi oluşan iki parçanın çevre uzunlukları birbirine eşit ha. hocam şu mavi uzunluk bak mavi uzunluk şöyle bu mavi uzunlukla aynı değil mi? Evet. Şu mavi uzunluğa M diyeyim. Şurası M olsun. O zaman ben buraya A diyecek olursam. Şuraya da B diyecek olursam. Hocam bunların çevre uzunlukları birbirine eşitmiş. A artı 2 artı M artı 7. 2 artı M artı 7 eşittir. 13 artı B artı M değil mi? 13 artı B artı M. Hocam M'ler gitti mi? Gitti. Buradan da A neye eşit oldu? Bu 9 yaptı. B artı 4'ü eşit oldu? Evet. A yerine B artı 4 yazacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya gel. Burası B artı 4. Burası B artı 7 oldu. E hocam burada bir psagor bağıntısı var mı? Var. E hocam buradaki psagor bağıntısında şöyle işlem yapmamız gerekir aslında. 15'in karesi eşittir. B artı 4'ün karesi artır. B artı 7'nin karesi diye işlem yapmamız gerekir normalde. Ya da. Hipotenüsü 15 olan hangi özel üçgen var? 9 12 15 üçgeni 3 4 5'in katı. 9 12 15 üçgeni mi acaba bu diye düşün. 5 koyarsam burası 9 olur. B yerine B yerine 5 koyarsam burası da 12 oluyor. Demek ki B buradan 5 çıktı arkadaşlar. Şimdi kağıdın yırtılmadan önceki çevresi isteniyor. 9 12 15 üçgeni olduğundan çevre 9, 12 ve 15'in toplamı isteniyor. Ee, buradan ikisinin toplamı 27 yaptı. 9 daha 36 mı yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 36 yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. 9. soru C an oldu ve geldik 10. soruya. Şekilde kenar uzunlukları birim cinsinden üzerlerine yazılı olan pembe ve mavi renkli iki kenar üçgenler verilmiştir. Bu iki kenar üçgenler tabanları çakıştırılmış. tabanları da aynı uzunlukta ya. Yani şurası 10, burası 10, burası 17, burası da 17. Buranın da 16 olduğunu biliyoruz. Buna göre pembe ve mavi renkli bu iki üçgenin ağırlık merkezler arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaş bu ağırlık merkezi dediğimiz kenar orta üzerinde olacak. Buradan bir kenar ortay çizsen. Buradan da bir kenar ortay çizsen bunlar doğrusal olur. Niye? Sen kenar ortay çizdiğin zaman 8 8 oldu ya burası. Bak dikkat. İkiz kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. Burada da ikiz kenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. Toplamda şu açıya bakacak olursan böyle 180 derece yani doğrusal oldu. Hocam 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 6. Burası da 8-17 yani 8-15-17 üçgeninden burası da 15 çıktı. Şimdi ağırlık merkezler arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Bu ağırlık merkezi diyecek burası diyecek olursam. Hocam 6'yı 3'e böl 2. 2 iken burası 4 olur. 15'i 3'e böl 5. Hani 1'e 2 oran var ya ondan dolayı 3'e bölüyoruz. 5 iken burası da 10 olur. Bizden de buradaki uzunluk isteniliyor. Cevap kaç çıktı o zaman? 7 çıkar. Yani cevabı böylelikle. Akçayı bulduk. Ve bu testi yani test 2'yi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı testlerden test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.